Herkese merhaba. Bugün sizlerle orkidelerimize bakım yapacağız inşallah. Orkidelerimizin topraklarını değiştireceğiz. Bugün orkidelerimizi kil billiri dediğimiz bir malzemeyle toprak olarak onu kullanacağız. İlk yapacağımız iş orkidelerimizi suda bekletmek olacak. Orkidelerimiz tarçınlı suda dinlendikten sonra kök temizliğini yapacağız. Sonrasında inşallah yavaş yavaş saksılamalara başlayacağız. Orkidemiz yaklaşık 10 dakika bu şekilde suyun içerisinde kalması yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet. bilyelerimizi de yine öncesinde suda bekletiyoruz. Üzerinde toz pislik varsa gitsin diye. <gülüyor> evet. Arkadaşlar orkidelerimizi yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra sudan çıkarttık. Köklerinin temizliğini yaptık. Gördüğünüz gibi köklerimiz gayet canlı görünüyor. Arada kötü kökler vardı. Onları temizledim. Bu şekilde saksılamaya hazır hale getirdik. İnşallah yeni ortamlarına severler. Kilbiyi severler diye düşünüyoruz. Evet bu bayağı kötüydü maalesef İnşallah toparlayacağız. Evet arkadaşlar saksılarımıza orkidelerimizi koyduk. Sonrasında kil etraflarını dolduracağız. Yeni yerlerine koyarak buradaki gelişimlerini izleyeceğiz. Sizlerle sık sık bu şekilde videolar çekmeye çalışacağız. İnşallah Herkes de güzel bir orkide sevgisi oluşturabiliriz. Kanalıma abone olup bu şekilde farklı videolar izlemeyi isterseniz aboneliğiniz bizim için değerlidir. Teşekkür ederiz.